Seti demlendi, yıllar geçtikçe yokluğu daldı, özüm ağladı. Kadehler dolusu şarap içtikçe özlemi çoğaldı, gözüm ağladı. Gece onla doluyum, Sessizce maziye biraz dalayım omzunda dinlemek huzur bulayım ayrılık ağladı, sözüm ağladı, değmeyin Ney bu gece onla doluyum. Sessizce maziye, biraz dalayım omzunda dinlenip huzur bulayım ayrılık ağladı sözüm ağladı. Kim de dinmeyen sonsuz acıya gittikçe büyüyen derin sancıya selamı sabahı kesen hancıya yüreğim sızladı yüzüm ağladı değmeyin Onla huzur ağladım. Ağladım. Bu gece onla doluyum, sessizcemaziyi biraz dalayım omzunda dinlenip huzur bulayım. Ayrılık ağladı, sözüm ağladı, değineyim bu gece onla doluyum. Sessizce maziye biraz dalayım omzunda dinlenip huzur bulayım Ayrılık avladı, sözüm ağladı Değmeyin bu gece onları Sessizce maziye biraz dalayım, omzunda dinlenip huzur bulayım. Ayrılık ağladı, sözüm ağladı. Ayrılık ağladı, sözüm ağladı. Değmeyeğim bu gece olma doluyum. Sessizce maziye. Biraz dalayım, omzumda dinlenip, huzur bulayım, ayrılık ağladı.